Intro merhabalar arkadaşlar ben ülken burası benim ülkem bugün yine çok güzel bir video ile birlikteyiz nedir bugünkü videomuz bana bildiğiniz gibi TikTok'tan bir soru kısmı var arkadaşlar yaklaşık 300 yaklaşık 300 tane değil, tam olarak 300 tane soru gelmiş arkadaşlar bugün takipçilerimin TikTok'tan sorduğu o 300 soruyu cevaplıyorum da da da da 300 soru Evet arkadaşlar 300 tane soruyu cevaplıyorum Birbirinin aynısı olan sorular da var Birazcık bakabildim ama Hepsini tek tek TikTok'tan cevaplamak yerine Buradan tek videoda cevaplamak istedim Birazcık uzun sürebilir mi? Hayır süremez Çünkü aynı olanları cevaplamayacağım Hemen başlıyoruz arkadaşlar ama Öncesinde kendime bir kahve yapacağım 300 soru tek başına öyle hemencecik Bitmez arkadaşlar o yüzden gideceğim Önce bir kahve yapacağım sonrasında da soruları cevaplamaya başlıyorum Belki sizin de sorularınız vardır, soranlar vardır çünkü oradan yani TikTok'tan takip edip buradan da takip edenler var. Onlar onlar kardeşlerimiz bizim. Evet arkadaşlar, şimdi kahve yapıp geliyorum ve soruları cevaplıyoruz. Video başlıyor. Video başlamadan önce ben kahve almaya giderken arkadaşlar siz de şu an kanala abone olup videoyu beğenebilirsiniz lütfen. Video başlıyor. <gülüyor> evet, geri geldim arkadaşlar. Ve videomuz başlıyor kahve biraz sıcak o biraz da kısa olacak. o arada da ben sorulara bakacağım ve soruların net sayısını söyleyeceğim size arkadaşlar soruları merak edenler gidip tiktok profilinden o soru sor kısmında sorulara bakabilir çünkü birileri sormuş birileri sorulara like atmış arkadaşlar yani başka insanlar da başka takipçiler de o soruları görüp merak ediyorsa like atmış oluyor ya yani oradan bakabilirsiniz daha fazla uzatmıyorum geçiyoruz oraya 301 tane soru varmış arkadaşlar ben buranın aynen şöyle bir esesini alayım kapak fotoğrafına da koyarım 301 soru cevapladım diye abi çilek gelirim Misin burada hem burada hem seni çok seviyorum hem de Toby ve Cunba'yı çok seviyorum umarım adlarını doğru yazmışımdır. İsmi birazcık zor Lilim Atlantire Lissamabona falan. Evet arkadaşlar çilek yedirir misin demiş çilek daha önce yedirdim Toby ile Cunba'yı da doğru yazmışsın. İkinci soruya geçiyoruz. Abi Cunba ile Toby kaç yaşında? Cunba üç yaşına girecek arkadaşlar Toby de iki yaşına girecek. Aynı soru tekrar gelirse cevaplamayacağım. Hemen sonrakine geçiyoruz. 300 tane soru var böyle ve. <gülüyor> Kaç yaşındalar? Aynısını sormuş. Bir birisi Ravi yazmış W ile ama ne demek olduğunu bilmiyorum. Afgan Boys. Şöyle göstereyim ben. Afgan Boys. Ravi ne demek acaba? Bakarız bir ara. Abi yumurta verir misin demiş. Yumurta daha önce defalarca verdim. Bu bir soru değil, bu bir istek. Ee, i̇steğini de daha önce TikTok'tan karşılamıştım, onu orada yapabilirim çünkü bir dakikaya sığdırabileceğim bir şey. Sonraki soru. Merhaba abi, nasılsın? Ee, bu soruyu soralım, muhtemelen ikinci ayın 13'ünde sormuşsun. Şu an biz kaçındayız? Beşinci ayın 20'sindeyiz. bugüne soruyorsan çok iyiyim, teşekkür ederim. Dilara yok, birazcık eksiyim ama genel anlamda iyiyim. O gün nasıldım çok hatırlamıyorum ama ben genelde bana nasılsın diye sorulduğunda iyiyim diyorum. Sıradaki soru. kan Gamer demiş ki, iyikisin. Y, Z X <gülüyor> Sadece ikisi yapmış o kadar Geçiyoruz Abi köpeklerin burnu neden ıslak? Köpeklerin burnunun ıslak olması onların sağlıklı olduğunu gösteriyor arkadaşlar Köpeklerin burnu ıslak değilse bu bir tehlikedir veterinerinize danışın Devam Abi elma verir misin? Bu da bir soru değil ama elmada vermiştim daha önce defalarca vermiştim Abi topi ve cumbayı hiç musun soruyu soran E, G, X, G, Z diye birisi Hayır karıştırmıyorum Jumbo daha büyük Boyut olarak daha büyük ve beyaz bir köpek Ve kafası vücudu zaten belirgin şekilde büyük Toby birazcık daha küçük ve sarı bir köpek yani Böyle canlı gördüğünüzde daha büyük fark ediyorsunuz tabi ama ben hiç karıştırmadım. Bazen Tobi diyeceğimi Jumbo Jumbo diyeceğime Tobi çıkıyor ama istem dışı oluyor arkadaşlar ama genel olarak karıştırmıyorum. Jumbo'ya baktığımda Jumbo, Tobi'ye baktığımda Toby. Jumbo şurada yatıyor. Biliyorsunuz Jumbo kendini kaşıyordu o yüzden yaraları var birazcık morali bozuk annesi yok diye. Tobi de oyuncağını emiyor birazdan gösteririm. Devam ediyoruz. Abi Jumbo Tobi'ye göre biraz daha hareketsiz. Neden? Çünkü soruyu soran Hiko Pi. Yani P-E-E-K Kendini görüyorsan cevabını veririm. Jumbo daha büyük bir köpek ve Jumbo kısırlaştırılmış bir köpek Jumbo bu yaşına kadar bir müddet dayak yiyip ormana atılmış Yani ilk sahipleri tarafından muhtemelen e, terk edilmiş Ve bu onda belli başlı problemlere sebep olmuş O yüzden de böyle olması çok normal Ama şu anda çok daha iyi Dünün belli saatlerinde kendi istediği gibi takılıyor Ama diğer saatlerinde Dilara varken ya da yokken şu anda da mesela ee, i̇stediğimiz zaman hareket ediyor, geliyor, gidiyor, oynuyor, oynamak istediği zaman belli oluyor, acıktığı zaman belli ediyor Canı bir şey istediği zaman geliyor, gösteriyor, oyun oynamak istediği zaman Tobi'yi baştan çıkartıyor vesaire. Genel anlamda hareketli ama Tobi kadar hareketli değil, Toby de tam bir bebek çünkü arkadaşlar. Diğer soruya geçeriz. Abi Jumbo ve Tobi'ye görev yaptırırken birçok videoda yazıyorum, görmezsin diye buraya da yazdım. Jumbo'ya ya, Jumbo Tobi ile seslen yanında ne yapacaklar? Yaptım izlemiş olman gerekiyor. TikTok'ta var. Bakayım kahve soğumuş mu? Tobi'ye Cumba, Cumba'ya Tobi diye seslendim. Yanımdalarken ayrı ayrı onları isimleriyle seslendim vesaire bunların hepsini yaptım. Geçiyoruz. Cuma ve Tobi kaç yaşında? Cevapladım. Ülkem abi ben sana yorum yazmışım. Lütfen onunla bir video yapar mısın? Ee, bu yorumun sahibi her yere yorum yapmıştı. Olayı yorumunun videonun içinde gözükmesiydi konuştum böyle bir şeye gerek olmadığını anlattım ve geçtik bu konuyu da abi nerede oturuyorsun İstanbul'da oturuyorum merhaba abi köpeklerin kaç yaşında cevapladım merhaba merhaba enes enesin ecesi sıfır merhaba demiş merhaba abi köpeklerini aldım mı sahiplendim mi ikisine sahiplendim cumboyu barınaktan sahiplendim tobi de e, bir arkadaşımız bakıyordu ama bina ile ilgili sıkıntı yaşıyormuş 3-4 Birisi bir istekte bulunmuş odanın kapısını kapat Köpekleri içeriye bırak çek bakalım ne yapacak diye Bunu yapmadım ama yaparım Bunu daha önce dışarıya çıkıyormuş gibi yapmıştım Ama bunu da yaparım Geçiyoruz Abi köpeğini aldın mı sahiplendin mi Cevap verdim Takipçilerini seviyor musun ailen gibiler mi Evet takipçilerimi seviyorum Çünkü takipçilerim de bizi çok seviyor Beni çok seviyor köpeklerimi çok seviyor Dilara'yı çok seviyor bizim hayatımızı çok seviyor Ve ben hiç Canlı hayatta hani gerçek hayatta karşılaşmadığım insanların bizi bu kadar çok seviyor olmasından çok mutlu oluyorum. İyi ki varsınız. Gerçekten ben ailem gibi görüyorum ama Ya ailem gibi diyorsun her şeyi tek yiyorsun falan Ben genel olarak bir kazanç elde etmediğim için arkadaşlar da Hani ailem gibi görmem çok normal. Milyon tane takipçim olup milyonlarca Milyonlarca izleniyor olsam ve milyonlarca liraya kazanıyor olsam Bu yorumu benim için yapabilirdiniz ama ben şu anda TikTok'ta 244 bin kişi olduk bugün itibariyle Hatta küsüratı da var da hatırlamıyorum ee, Hepsini ayrı ayrı çok seviyorum çünkü Bizi şu an olduğumuz gibi seviyorlar Ben de onlardan bir çıkar gözetmeksizin onları seviyorum Yani ailem gibi görmeye devam edeceğim Bu hep de böyle olacak devam ediyoruz Köpekleri nasıl eğittin? Arkadaşlar köpekleri eğitmedim aslında ama Böyle benim köpeklerim işte zıpla, havada asılı kal gibi şeyler yapmıyor. Zaten yapmasını da istemiyorum ama genel anlamda istediğim her şeyi bana yapıyorlar. Daha fazlasını yapabilirler mi? Evet uğraşırsam yaparlar. Eğer uğraşmamı istiyorsanız da yani onları daha çok eğitmemi istiyorsanız da bu videonun altına yorum yapın. Geçiyoruz. Abi ananas yedir o yoksa kivi yedir ikisini yedirdim. Devam ediyoruz. Devam ediyoruz ne ya? Devam ediyoruz. Devam ediyoruz. Çünkü doğru konuşalım. Kahve. Oh. Devam. Aa ben de köpek sahiplenmek istiyorum. Jumbo ve Tobi'nin cinsinde evde tek cinsinden evde tek kalabiliyorlar mı? Her gün dışarı çıkarmak gerekiyor mu? Evet onlar goldenlar özellikle arkadaşlar çok sosyal köpekler. Sürekli dışarıya çıkıp yeni arkadaşlar, yeni insanlarla tanışıp koklaşmalı. Onun dışında da enerjilerini atmak için zaten günde en az bir kere, günde en az bir kere dışarıya çıkmalılar. Bizim ikisi yani iki tane golden'umuz olduğu için ev içinde de oynuyorlar biz de onlarla oynuyoruz. Ama yine de günde bir kez en az dışarıya çıkartıyoruz. Onun dışında da zaten benim evimin önünde bahçe var. Bahçede de zaman geçiriyorlar. Kedi kovalıyorlar falan oynuyorlar. Bir şekilde o enerjilerini atıyorlar. Yani golden'ların günde en az bir kere dışarıya çıkıp enerji atmaları gerekiyor. Geçiyoruz. Abi eğer zarlı değilse yedirir misin? Bu bir soru değil bu bir istek bunu cevaplamıyorum ama yediririm. Pırasayı ben de yemiyorum ama onlara yediririm bakalım yerler mi bilmiyorum. Abi en ilginç anınız ne? tobi bayıldıkları anda herhalde. Togo ısırdı arkadaşlar ve burasında kocaman böyle bir burası böyle apse yaptı arkadaşlar. O apseyi aldırmak için Tobi veterinere götürdük. Ameliyat ettiler ama ameliyat etmeden önce işte bir kağıt imzalatıyorlar. Hani masada kalma ihtimali %0.01 ama o o o belliye yine de imzalıyorsun. Sorumluluğu kendilerinden atıyorlar. Ve bayılmıştı. En ilginç değil belki ama en üzüldüğüm anlardan biri oydu geçiyorum abi lütfen dışarıdaki sokak hayvanlarına mama dağıt Allah rızası için bunu yapacağım arkadaşlar şöyle zaten dışarıda hani şu anda dünya genelinde bir pandemi var ve ben de bu olayda çok dikkatli olmaya çalışıyorum benim eski videolarıma da gidersiniz görürsünüz ben e, karantina başladığından beri doğru düzgün evden çıkmıyorum köpeklerimle çıkıyorum genel olarak işlerimi halledip geliyorum onun dışında çok fazla çıkmıyorum ama bunun için bir barından falan gidip bunu yapmak istiyorum. Bu hep aklımda. Yapacağım da burada kalıp takipte kalın göreceksiniz zaten. Devam ediyoruz. Abi, Toby ve Jumbo çikolata yer mi? Hayır, yiyemezler arkadaşlar. Köpekler çikolata yemez. Şekerli ve çikolatalı şeyler köpeklere çok zararlı. Geçiyoruz. Abi benim köpeğim Golden Tree yavru çok ısırıyor. Isırmaması için ne yapabilirim? Yavru da missin. Şu an dişleri kaşınıyor. Dişleri çıkmaya başlıyor çünkü. Ona kendi yaşına ay, kaç, kaç aylık sardık? E, oyuncak alıp dişlerini kaşımasına yardımcı olabilirsin bu şekilde de e, ısırmayı bırakacaktır ısırmaya devam ederse de hayır komutuyla hani, bu yaptığının kötü olduğunu göstermek için hayır diyerek de bu durumdan uzaklaştırabilirsin geçiyoruz yaşları kaç abi demiş cevapladık abi köpeklerine çilek yedir demiş cevapladık yaptık da yani daha önce abi köpeklerine havuç ya da armut demiş armutu Evet çok almıyorum ama havuç defalarca yedirdim. Alırsam bir gün armut da yediririm senin için. Devam. Abi Cumba ile Toby zeytin yedirir misiniz? Zeytin yedirmem. Ee, ondaki tuz miktarının köpekler için uygun olduğunu düşünmüyorum. Bence siz de yedirmeyin. Devam edelim. Abi ikisine de İskender yedirir misin? İskender değil de döner yedirebilirim. O da en az yağlı olacak şekilde. İskenderin üstündeki o tereyağı falan aşırı zararlı arkadaşlar. Köpekler bizim gibi değil. Bize bile tereyağının fazlası zararlı ki onların böyle bir şey yemesi mümkün değil. Geçiyoruz. Abi Jumbo'yla Toby'ye sakız verir misin? Zararlı değilse, zararlıysa gofret ver. İkisi de olmaz. sakızı yutarlar. gofrette zaten yasak. Geçiyoruz. Abi kralsın. Bunu bil demiş. Pox2BS Teşekkür ederim Sen de öylesin Abi merhaba ben de köpek sahiplenmek istiyorum da Bir köpek şey gibi Şey sizin köpeğinizin türü Golden Retriever mi? Evet ikisi de Golden Retriever Abi köpek beslemesi kolay mı? Ee, düşündüğünüz kadar zor değil Çok da kolay değil arkadaşlar İlgi istiyorlar Bakımları var yani gerçekten ilgilenebilecekseniz bir köpek alın Cumba'yu en son videolarda da göstermiştim arkadaşlar Dilara gittikten sonra yaşadığı stresten dolayı kendini kaşıyıp ısırmaya başladı Ve orasını yara yaptı Her şey ilgi ve alakayla ilerliyor O yüzden hani ilgilenemeyecekseniz almamanızı öneriyorum yani Hayatınızda bir köpek için yer yoksa, vakit yoksa kesinlikle almayın Devam ediyoruz Abi köpek beslemek kolay mı? Ee, şimdi anlattım Abi YouTube adın ne? Şu an YouTube'dayız. Benim ülkem. Benim. Benim ülkem. Benim ismim ülkem. Hani kanalda benim. Benim kanalım. Benim ülkem. Bence güzel isim. İsim hakkında da bir yorum yapın ya. Sizce kanalın ismi nasıl arkadaşlar? Bence güzel. Onlara tavuk kemiği yedirir misin? Daha önce yediriyordum aslında da. Sonra bir kere Toby böyle öksürmeye falan başladı arkadaşlar. <gülüyor> Ondan sonra ben de daha vermemeye başladım Tavuk kemiğini vermiyorum artık Ama genel olarak kasaptan büyük ilikler alıp Onları işte iliklerini yemelerine falan izin veriyorum Genel olarak kemik vermeyi bıraktım Devam ediyoruz Bu kız kaçıncı sevgilin? Nerede tanıştınız merak ettim Nerede tanıştığımızla ilgili daha çok soru geliyor Ama bunu Dilara geldikten sonra Dilara ile cevaplayacağım Kaçıncı sevgilim bilmiyorum ama saymıyorum Ben kaç tane sevgilim oldu kaçıncı sevgilim diye Öyle bir sıralamayı hiç tutmadım Hayatıma giren ve çıkan insanları O yüzden de bu bir sıralaması yok bende ama girdiğinden beri hayatımın en büyük aşkı ve sevgilim yani hani daha büyük bir şey de yok geçeriz Kahve Abi topu üstünde on şınav çek Dilara geldikten sonra bunu yapacağım tiktok için çünkü biri yardımcı olması lazım hani gel sırtıma çık o çıkamaz ya da yamuk falan durur ama Dilara geldikten sonra bunu yapacağım arkadaşlar Sırtımı alacağım onu şunaf çekeceğim unutma unutturma da Tövbe oruç tutuyor mu? Hayır tutmuyor Köpekler oruç tutmuyor arkadaşlar geçiyoruz Abi bana köpek ismi önerir misin? Sen bunu 4. ayın 13'ünde Nisan 13'te yazmışsın Ben Mayıs 20'de cevaplıyorum Mayıs güzel isim Mayıs koy bence Mayıs Ya çok yaratıcı Mayıs hemen Mayıs çıktı Ama Mayıs güzel isim bence Mayıs koyabilirsin köpeğin ismi Cinsini bilmiyorum ama iki cinsede Yakışır yani hani ise de yakışır, erkekse de yakışır. Devam ediyoruz. Abi köpeklerine yat, kat ko yat kalk komutunu da söylettin. Ben, benimki yapmıyor, eğitim yapman gerekiyor, defalarca yapman gerekiyor, ödüllendirmen gerekiyor. Hani yatlayınca ne olduğunu bilmediği için önce mamayla yatırım sonra kaldırıp yatı kalka ezberletmen gerekiyor, geçiyoruz. Ama bununla ilgili eğitim videosu da çekerim. İstiyorsanız arkadaşlar videoların tamamını izlerseniz anlayacaksınız. Sizin istediğiniz bir şey varsa yorumlarda sürekli yazın diyorum Yazarsanız cevaplarız devam ediyorum Kaos oyuncu demiş ki A Aa. Aaaa <gülüyor> Geçeriz Benim de köpeğim var 2.5 aylık golden Tuvalet eğitimini nasıl öğretebilirim En kolayından bahsedeceğim Önce petle başlamanız gerekiyor zaten ee, Petin üstüne şey yapın arkadaşlar, bu pet shoplarda falan satılıyor. Köpek çişi gibi bir damla var. Damlatıyorsunuz orayı koklayınca oraya işemeye başlıyorlar. Ama zamanla dışarıda yapmaları gerektiğinde yemeğini yedikten sonra dışarıya çıkartıyorsunuz. Çişini, kakasını yaptıktan sonra ödüllendiriyorsunuz. Ve bunu anlamaya başladıktan sonra zaten dışarı yapmanın iyi bir şey olduğunu öğreniyor. Birazcık fazla tekrar ama bunu bir haftada 10 günde öğretebilirsiniz. Yani çok zor değil aslında. Geçiyoruz. Eğitiminde ödül maması mı kullandınız? Evet eğitimlerde ödül maması kullandım ama onun dışında da ben elden de işte meyveyle falan da çok eğitim yapıyorum arkadaşlar hani muzu parçalıyorum muz da veriyorum hani bir tane muzu iki köpek yiyince çok fazla gelmiyor hatta iki muzu da iki köpek yese çok fazla gelmiyor ben ödül mamasından hariç kendi ödül mamalarımı yaparak da onları eğitmeye çalışıyorum özellikle goldenlar da çok seviyor zaten her golden seviyor mu bilmiyorum da benim goldenlarım elden verdiğim meyveleri falan çok seviyor ee, sadece ödül maması ile de şeyle eğitiyorum devam ediyoruz abi kemik suyu içirir misin? birkaç ay önce tiktoka ben bunun uzun bir videosunu çekmiştim ayı bunu mı yiyeceksiniz diye orada kemik suyu da vardı kemik de vardı et de vardı bir sürü şey vardı hıh <gülüyor> falan bulandı geçiyoruz Yapmıştım daha önce benim köpeğime de Felicia mama gönderir misin? demiş ben kimseye mama göndermiyorum arkadaşlar ama eee eğer ihtiyacım varsa Yardımcı olmaya çalışırım. Devam ediyoruz. Abi Tobi'ye kebap yedirir misin? Kebapçıdan söyleyemem çok fazla baharat ve acı falan koyuyorlar ve köpeklere zararlı ama e, Bir gün kendim yapar yediririm. İsterseniz tabii. Sıradaki soru arkadaşlar. Domates yedirir misin? Bu bir soru değil. Bir önceki de soru değildi gerçi de Yapmak, ist yaptırmak istediğiniz bir şey. Domates yedirdim daha önce. Geçiyoruz. Abi kanalının adı ne? Benim ülkem. Abi mumbar yedirir misin ne olur demişsin Bu da bir soru değil ama cevaplıyorum Ben de mumbarı çok seviyorum ama Bir gün bulursam onları da denetirim Kendilerim de yerim ama mumbarın içindeki e, iç pilavı olayı da baharatlı onlara fazla gelebilir Bir küçük tadına baktırabilirim ama ben tamamını senin için yerim Ben yerim Onlar yiyemez Devam ediyoruz Abi kuru fasulye pilav yedirebilir misin kaç kez söyleyeceğiz kuru, Pilav daha önce defalarca yedirdim Kuru fasulyeyi yediremem içine soğan falan da koy Yani soğanı koymadığını varsay Acı baharat vesaire koyuluyor. O yüzden yiyemezler. Sadece fasulyeyi yedir deseydin belki bir miktar fasulye verip yedirebilirdim. Daha önce de yedirmişliğim var. Ama kuru fasulye yiyemezler. Geçiyoruz. Abi tuz ya da tatlı bir şey yedirebilir misin? Hayır yediremem. İkisi de zararlı. Teşekkürler. Abi bir gün Tobi'ye bebek gibi davran. Kucağında salla. Bebek gibi süt ver. Falan falan. Ee, yaparım bunu. Daha önce emzi vardı onun. Ağzına emzik veriyordum. Eski videolarda var. ben eskiden takip edenler bilir. Abi Tobi'ye kedi maması verir misin? Vermem, veremem. Çünkü kedi mamalarıyla köpek mamaları birbirinin tam zıttı arkadaşlar. Ee, onların mamaları köpeklere dokunuyor. Siz de vermeyin, önermiyorum. Yapmayın böyle bir şey. Zaten kusturuyor da yani birçok köpek, özellikle hassas bünyeli köpekler direkt kusmaya başlıyor. O yüzden kedi mamasını köpeğimize vermiyoruz. Devam ediyoruz. Ananas yedirir misin? Yedirdim. Abi iki köpek sorun çıkartıyor mu? Güzel soru. Aslında sorun çıkarmıyor ama ilgilenmek biraz zor oluyor. Tek başına olunca daha da zor oluyor arkadaşlar. Ee, i̇ki köpek zor mu diye sorarsanız günün 16 saati zor, 8 saati kolay. O 8 saatte de uyuyoruz zaten devam ediyorum. <gülüyor> İyi abi yazmış birisi kutlamış 3.ayın 11'inde yani doğum günümden bir gün sonra kutlamış ama şimdi görüyorum çok teşekkür ederim iyi ki varsın 10 Mart benim doğum günüm arkadaşlar kutlamayanlar kutlasın kutlayın doğum günümü çok az kişi kutladı biliyor musunuz ben video attım onun altında 600 kişi yazmıştı ama genel olarak az kutlandı sıradaki soruya geçiyoruz abi cips ya da salata demiş salata ederim ama cipsi zaten verdim daha önce Salata da salatalık anlamında değildir muhtemelen. Salata anlamındadır. Bir gün salata yapınca onların kabına da koyarım görürsün. Abi köpeğimi gezdirirken bir anda yere yatıyorum. 10-15 dakika boyunca yerden kalkmıyor neden diye sanıyorsun. Köpeğin seninle gezmek istemiyor olabilir ya da gezdiğin yerlerde biraz daha fazla vakit geçirmek istiyor olabilir. O yüzden köpeğin durmak istiyorsa sen de dur onun istediği gibi davran. Çünkü köpeğin gittiğin yere gitmek istemiyor. Eve dönüyorsanız muhtemelen eve dönmek istemiyor birazcık daha dışarıda vakit geçirmek istiyor. Öyle bir şey yaptığı zaman ona bir 10-15 dakika daha fazladan ayır. Ee, yere attığı zaman zaten kalkmak istemiyor. Gelmek istemiyor demek oluyor. Benim hiç yapmadı ama yapan köpekler biliyorum arkadaşlar Daha önce karşılaştım ee, O yüzden de köpeğin yere yatarsa kalkana kadar bekle Ya da onu geldiğiniz tarafa geri dön o tarafa doğru gelecektir zaten Devam ediyoruz Maşallah demiş çok teşekkür ederim Arapça bir yorum var Çeviriyorum Neden bu kadar tatlısın? İnşallah köpeklerim diyordur ya Bakın göstereceğim şimdi Şurada Aloz HBR0 Şurada bir yerde Şuralarda bir yerde Demiş ki neden bu kadar tatlısın ama bunu yazan bir erkek sal kardeşim Teşekkür ederiz Abi bir filmde oynadım mı daha önce birkaç tane dizide küçük küçük oynamıştım arkadaşlar Ama hani arkadaydım yani çok arkadaydım Görünecek kadar değildi O yüzden de bir filmde oynamadım demek tek cevap oluyor ee, Daha önce bir filmde yer almadım Ama bir gün alırız inşallah bakalım Abi yavru köpekler ne yer Öncelik bir süreye kadar arkadaşlar anne sütünü alması gerekiyor Ondan sonra da popi yani yavru köpek mamalarıyla başlamanız gerekiyor. Yani yiyecekleri ilk şeyler yavru köpek mamaları. Devam ediyoruz. Sonrasında Junior'a geçiyorlar bu arada hani genç çocukluk mamaları. Ondan sonra da yetişkin mamalarına doğru geçiyorlar. Jumbo gibi olup kısır ve büyük köpeklerde diyet mamalarda yetişkin mamalarını tercih ediyor devam ediyoruz video 23 dakika olmuş arkadaşlar bence bunu 30. dakikada bitirelim 30. dakikaya kadar hangi soruyu cevaplayabilirsek oraya kadar çıkalım ee, çünkü çok uzun oluyor bunu kırptığım zaman birazcık daha düşer o araları kestiğim zaman birazcık daha düşer ama çok uzun uzun da olmasın isterseniz part ikisini o şekilde devamında yaparız yani sizin sorularınıza sıra geldiyse onları da cevaplarız geçiyoruz diğer soruya köpeğim dışarıda ne bulsa yiyor çok zor tutuyorum, ne yapmalıyım? Köpeğiniz dışarıda ne buluyorsa, yiyorsa bu bir sorun. Hani zehirli olabilir, bayat olabilir, küflü olabilir, şu olabilir, bu olabilir. Ee, bunu yaptığı zaman ona kızın ve izin vermeyin, çekin. Ama bunu ısrarla yapmaya çalışıyorsa bunu yapmaya çalıştığı anda ağızlık takın arkadaşlar. Ki e, ceza aldığını fark etsin köpekler ceza ya da ödüle meyilli canlılar. Yani hani, ödül verirseniz iyi bir şey yaptıklarını, ceza verirseniz kötü bir şey yaptıklarını düşünüyor. Bir tane ağızlık alıp eğer devam ederse ağızlık takabilirsin dışarıda. Yapmaya devam edersiniz de zaten. E, böyle olacağını bilir, yapmayı bırakır arkadaşlar. Devam ediyoruz. Abla köpeklerin çok şeker yaşları kaç? Abla yok, abi var. Olur mu bilmiyorum de cevapladık yaşlarını da. Geçiyoruz. Bir Arapça yorumda hadi bakalım ne çıkacak? Ölümüm yazmış. Çevirince ölümüm çıkıyor 2.28 öldü herhalde o gün <gülüyor> Birisi demiş ki G G O kadar G O kadar G <gülüyor> Tobi'yi sahiplendiniz mi? Satın al satın mı aldınız? Satın almadık Sahiplendik Satın alma sahiplen. Ne zamandır birliktesiniz? Dilara ile 3 yıl oldu arkadaşlar Belki 3 yılı bir tık daha geçti Tam olarak ay ay hesaplarsak çıkar ortaya ama e, Ağustos'ta yıl dönümümüz var İlk hangi köpeğini sahiplendim? İlk Jumbo'yu sahiplendim arkadaşlar. tobe Hayır. Yatarayalım. Gel bir seni görünsünler. Gel. Çık yukarıya be. Yukarı. Buraya. Buraya. İkinci ikinci olarak da Toby'yi sahiplendim. Oh. Oh. Sahiplendik daha doğrusu. Tamam oğlum, dur Video çekiyoruz. Tam takipçilerin seni de görünsünler. Şimdi böyle olduğu zaman arkadaşlar insanlar diyor ki neden Tobi ile daha çok video çekiyorsun, Jumbo ile çekmiyorsun Tobi kendini sürekli her şeyin içine sokuyor ve Tobi ile bir şey yapmak hani söyledikten sonra daha kolay Jumbo bir şey ikinci kez söyleyince üzülüyor ya da küsüyor ya da hani kaçmaya çalışıyor ben de genel anlamda TikTok videolarında TikTok videoları özelinde Tobi ile daha rahat çektiğimi düşündüğüm için ve Jumbo birazcık daha kendi başına takılmayı sevdiği için Tobi ile çekiyorum arkadaşlar ee, bu soruyu da böyle bir sorular her yerde geliyor, yorumlarda falan da geliyor. Bunu da buradan cevaplamış olalım, devam ediyoruz. Ülkem abicim canlı yayın neden yapmıyorsun? Aslında yapabilirim arkadaşlar, canlı ilgili bir sıkıntım yok. Ben ilk Tiktok'a başladığımda neredeyse her gün canlı yayın açıyordum. Haftada 4-5 gün canlı yayın açıyordum. Ama zamanla ee, pandeminin patlama sebebiyle çok çirkin tipler oraya gelmeye başladı. Her gün böyle hani oramı açayım, paraya yağmuru yapın, işte ayağımı çekeyim ada. Kadın ayağını çekiyor, devamını görmek istiyorsan araba gönder falan Onları gördükten sonra ben birazcık canlı yayından uzaklaştım ama e, Belli bir tarih seçersek, hani belli tarihler seçersek Canlı yayın açarım siz de bizi canlı canlı izlemiş olursunuz Devam ediyoruz ki ben tatilde bile canlı yayın açıyordum arkadaşlar Tatilde Tobi tekneden düştü o zaman bile canlı yayın açıyordum Youtube videosunda da var hatta canlı yayındayken Tobi düşüyor falan böyle Canlı yayından izleyenler de gördü, Youtube'dan izleyenler de gördü ben bir ara çok canlı yayın açıyordum. Sıradaki soruya geçiyoruz. Böyle arka arkayı konuşunca da boğazın kuruyor. Abi Macar Golden ile Normal Golden arasındaki fark ve görüntüleri başka hiçbir fark yok. Aynı ırk, görüntüleri farklı. Hani görünüşleri farklı. Öyle düşünmen lazım. İki fotoğrafı yan yana getir. Görürsünüz zaten. Macar Golden, Normal Golden. Normal Golden da yine o da İngiliz Golden vesaire ayrılıyor ama sadece görüntüleri farklı. Yoksa ırk olarak aynı ırk. Jumbo ve Toby'ye... Su içir, içiriyorlar, e, içiyorlar yani. yani. Çekerim bir gün onda. Abi ıspanak yedirsene bu bir yere e, ıspanak yedirdim daha önce ama çekmemiştim galiba. Bir gün yedirir, çekerim. Kokoreç de misin? Kokoreç yemezler, kokoreç yasak onlara, yani sakatat yememeleri gerekiyor ve zaten kokoreçte de aşırı miktarda baharat var. Ben önermiyorum, siz de vermeyin. Birisi zararlı mı yazmış? Neyi zararlı olup olmadığını bilmiyorum ama neyi sorduğunu bilmiyorum ama e, zararlı. Köpek bakmak zor mu? Az önce cevaplamıştım. Ne kolay ne zor arkadaşlar. Sadece ilgiye ihtiyaçları var ve zamanı ihtiyaçları var. Zamanınız yoksa köpek sahiplenmeyin. Evet, 30 dakikaya geliyor arkadaşlar. Kaç tane soru cevapladım? Gerçekten bilmiyorum ama sorular birbirine çok benzer. Hızlı hızlı gitmeye çalışıyorum. Cevaplayabildiğim kadarını cevapladım. Çok uzun olmasını da istemiyorum. Hani buradan basın açıklaması gibi yapıyormuş gibi olmak istemiyorum. Takipçilerimin bir miktar sorusunu cevaplamak istedim. Umarım videoyu beğenmişsinizdir arkadaşlar. Part 2'si gelsin istiyorsanız yorumlarda yazın. Devamında da soruları cevaplayabilirim. Belki sizin sorularınızı cevapladım. Belki cevaplayamadım ama e yorumlara yazarsanız ben de cevaplamaya devam edeceğim. Part 2'sini, Part 3'ünü, Part 4'ünü çekmeye devam edeceğim. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Videonun şimdilik sonuna geldik Part 2'de umarım görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın. Kanala takip etmeyi unutmayın. Hoşçakalın. Size Tobi ile da göstereyim. Ondan sonra hoşçakalın. Eğer babayı seviyorsan konuş. Bu kadar mı seviyorsun? Abini de göstereceğim tamam mı? Bak seni yakından şöyle bir göstereyim. O benim benim oğlum o ve ağza bak. Buruşuk ağız. Burnuna bak. Komik burun. Sıra abinde. cumba Jumbo. Oo yastığı da almışsın kafanın altına. Kuyruk sallanıyor falan. Nasıl gidiyor? İyi ee, gidiyor. işte yatıyoruz. Havalar ısınla birazcık sıkıntılı ama güzel gidiyor. Takipçilerime bir şey diyeceğim mi? Hayır. Kendinize kendinize iyi bakın. Ben yatıyorum. Siz de yatın. Evet arkadaşlar, videonun sonuna geldik. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Part 2'de görüşmek umuduyla hoşça kalın.